Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir kripto para videosuyla karşınızdayız. Aslında bugün çekeceğimiz videoda sizlere bir kripto paranın nasıl kazılacağını göstermeye çalışacağız. Biliyorsunuz son günlerde popüler olan bir durum var. Bu da ne? SSD ya da işte disklerle bildiğimiz SATA'larla madencilik yapılması. Aslında daha önce de bu tarz faaliyetler vardı. Fakat Chiacoin biraz daha böyle yüksek bir potansiyeli sahip olduğu için bir anda SSD ve disk ile madencilik olayı da patladı gitti diyebiliriz sizlere. Peki bu madencilik olayı nasıl yapılıyor? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bakalım Chia coin ile madencilik nasıl yapılıyormuş. Bilgisayarımızı açalım öncelik olarak. Evet arkadaşlar, ön önce Google'a Chia coin yazıyoruz. Hatta Chia yazsak da zaten yeterli direkt olarak bizi Chia'nın ana sayfasına atıyor. Bu ana sayfada işte şuradan hemen İngilizce Türkçe yaparak dili değiştirebiliyorsunuz. Burada çeşitli bilgiler vermiş bizlere. Ee, burada tıklıyoruz. indirmek için install seçeneğine. Burada işletim sistemimizi seçiyoruz. Eğer işte Linux kullanıyorsanız Ubuntu MacOS kullanıyorsanız bunu zaten Windows kullanıyorsanız da doğal olarak Windows'u seçiyorsunuz. Ve ardından buradan Windows ekranından İndirme menüsüne gelmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi indirdikten sonra ben zaten indirmiştim. Onu hemen geçeyim. Sizlere ve Chia coin'i yükleme esasına geçelim. Şurada bir Chia setup dosyası geliyor. Bu setup dosyasına tıkladığımızda çalıştır diyoruz. Ve Chia'nın yükleme ekranı geliyor karşımıza. Aslında böyle bir yükleme ekranı yok. Direkt olarak Chia'nın modülünün açıldığını da söyleyebiliriz. Şöyle bir cüzdan bağlantı hesabı açılıyor. Burada cüzdana bağlanması biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim daha önce açtığım bir hesap vardı. O var burada. Yeni bir özel anahtar oluştur dediği zaman arkadaşlar aslında bu yeni bir hesap açma oluyor. Burada havuzdan iç aktarma var. Size bir kelimeler veriyor. O kelimeleri girdiğiniz zaman farklı bilgisayardan açsanız dahi işte cüzdanınıza erişebiliyorsunuz ve tüm anahtarları siz seçeneği var. Biz yeni bir özel anahtar oluştura tıklayalım. Burada yeni özel anahtar oluştur dediğinizde size çeşitli kelimeler veriyor. Bunu mutlaka kaydetmeniz gerekiyor. Çünkü cüzdanınıza herhangi bir yerden erişmek için bu özel anahtar kelimelerine ihtiyacınız var arkadaşlar. Ayrietten bunları başka bir ile de paylaşmayın. Başka biriyle paylaştığınız zaman onlar da sizin cüzdanınıza erişebilirler. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Şimdi girdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir ekran geliyor. Karşımıza tam not cüzdanlar, plotlar, çiftlik ve anahtarlar şeklinde. Bu ekran bizim A, a bağlandığımızı vesaire gösteriyor. Cüzdanlar var. Bu cüzdanımızda biriken çiyaları buradan ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Farklı adreslere gönderebiliyoruz. halihazırda hazırda çiya koyun, gate, io'da Listeleniyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Shiba alımı satımı çok yoğundu o borsada. Önümüzdeki dönemde belki Binance gibi borsalara da gelebilir. Burada plotlar var arkadaşlar. Bu plotlar, görüyorsunuz benim mesela bir tane plotum varmış burada. Şu anda uygun değil diyor. Neden? Çünkü senkronize değil. Senkronize olmadığı için de benim plotum uygun değil gözüküyor. Ama şurada tam not kısmında bu senkronize değil yazan yer... Normale döndüğünde yani senkronize olduğunda o zaman benim plotumda ne yapmaya başlayacak? Mining yapmaya başlayacak. Burada biz ilk açtığınızda bu plot da görünmüyor ve plot ekleye tıklıyorsunuz. Burada plot dedikten sonra arkadaşlar ayarlayacağınız plotu seçiyorsunuz. Burada pek çok seçenek var. Sizin hard disk boyutunuza göre değişebilir. Örneğin 512 GBlık bir yeriniz varsa size 208 GBlık bir alan oluşturuyor. 1 terabaytlık bir alanınız varsa 429 GB'lık bir alan oluşturuyor ve 2.17 terabaytlık alanınız varsa da size 884 GB'lık bir alan oluşturuyor. Yani hard diskinizi direkt olarak plot pozisyonunda görmeyin burada. Miktar yarısından da azına düşüyor arkadaşlar. Burada biz bir tane ufak bir plot oluşturalım şu anda çünkü benim zaten yerim yok bilgisayarımda bu videoyu da öyle göstermek için çekiyorum. Burada kaç plot oluşturabileceğinizi vesaire seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada gelişmiş seçenekler var. RAM kullanımı vesaire gibi seçenekler mevcut. RAM'in burada önemi şu. RAM ve işlemciniz ne kadar güçtüyse plot oluşturma süresi o kadar düşüyor. Ee, örneğin 4 gblık bir RAM kullandığınız zaman plot oluşturmak nereden baksanız bunun senkronize olması vesaire bir gün sürüyor arkadaşlar. Yani bir gün boyunca bilgisayarınızı açık bırakıyorsunuz o plot oluşturuyor ardından Verileri plota yani o sizin oluşturduğunuz alana yedeklemeye başlıyor. Orayı kullanmaya başlıyor. Ertesi gün kazıma başlamış oluyor. Burada iş parçacı sayısı dediği arkadaşlar sizin işlemcinizde bulunan çekirdek sayısı. Onu da giriyorsunuz. Ardından bakalım burada sizi ilgilendiren başka bir konu var mı? Ee, geçici dosya konumu var. Burada geçici dosya konumu için... SSD varsa bilgisayarınıza ben SSD'yi kullanmanızı öneririm. Örneğin 128 GB'lik bir SSD vardır. O SSD'yi kullanın geçici dosya konumu olarak. Kalıcı dosya konumu olarak da, yani son konum olarak da hard diskinizi kullanın. Burada dosya konumlarını belirleyip plot oluştur dedikten sonra arkadaşlar zaten şu şekilde bir plot ekranı geliyor karşınıza. Ama dediğim gibi burada senkronize olmadan siz herhangi bir kazım işlemine başlayamıyorsunuz. Bu senkronize olma olayı da ağdaki cihaz sayısına göre değişiyor ve bu sürekli artıyor arkadaşlar. Yani mesela ben ilk açtığımda 250 binlerdeydi. Şu anda 303 bine gelmiş. Bu sayı arttıkça da senkronize olma süresi de ne yapmış oluyor? Doğal olarak artmış oluyor. Çiftliğe tıkladığınızda ise kazancı vesaire görüyorsunuz. Ben size hemen söyleyeyim arkadaşlar. Mesela benim burada 100 GB'lık bir plotum var ve bu plot ile... Benim tahmini kazanç sürem dün 18 yıldı. Bugün de muhtemelen sayı arttığı için daha da yükselmiş olabilir. Tabi burada kalkıp da 100 GB ile Chia kazımı yapılmaz zaten. 18 yılda bir Chia elde ediyorum sadece. Dolayısıyla bu değecek bir şey değil. Fakat ne yapıyorlar arkadaşlar bunun için? Biliyorsunuz harddiskler vesaire mevcut zaten. E, bunları alıyorlar ve koyun için kullanıyorlar. 2TB, 3TB eski hard diskleri alıyorlar. Tek bir bilgisayara bağlıyorlar ve muazzam bir depolama alanı oluyor. Burada bizim e, işte görüyorsunuz 100 GB yani 01TB. Mesela 1TB koyduğunuz zaman 18 yıl 1.8 yıla düşmüş oluyor. Adam onu 100TB yaptığı zaman bu süre daha da düşük hale gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi ChiaCoin'e kazımını yapmak, kazımına başlamak bu kadar basit, ee, daha fazla daha farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, ama dediğim gibi evinizde işte atıyorum 2 TB'lık hard diskiniz vardır. Ya yani ben bu 2 TB boş durmasın. Bunlarla kazım yapayım derseniz olmaz arkadaşlar. Yüksek bir depolama alanına ihtiyacınız var. Çünkü plotları gördünüz. Hani 2 TB'lık kart diskiniz varsa siz onla 800 GB'lık bir plot kurabiliyorsunuz sadece. Yani yarısından da az. Burada ekipmanınızdaki değerler çok önemli. Ha, evinizde ne bileyim eski bir internet kafeden çıkma harddiskleri alırsınız. 150 liraya 200 liraya bir ara düşmüştü öyle fiyatları. Tabi ekran kartıyla kıyaslandığı zaman atıyorum şu anda bir ekran kartı 6000 lira falan o da sıfırını bulamıyorsunuz da. işte RX 580'ini salıyorum. Böyle çok temiz kullanılmış daha 1 aylık 2 aylık 6000 liraya satıyorlar. Dolayısıyla 6000 lira ona verene kadar eski harddisklerden böyle vesaire baya bir alan oluşturmanız mevcut. Ama dediğim gibi bu işe de baya bir... E, böyle bir sermaye yatırmanız gerekiyor. Yoksa işte benim evimde e, 3-5 tane hard disk vardı. Ben o hard diskleri birbirine bağlayayım işte 3TB'lik alalım olsun o 3TB ile günde 1 dolar kazanayım 10 dolar kazanayım diye bir muhabbet söz konusu değil. Hani ekran kartı tarafında pek çok kişi şey yapmıştı. İşte benim cihazımda RX 580 zaten var ben ufak ufak kazayım. oyun oynamadığım zamanlarda bana 3-5 dolar getirsin. Fakat bu mantık e, ne yazık ki Chia coin'i işlemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne yapmak lazım? Kesinlikle biraz sermaye yatırıp hard diskin e, kapasitesini arttırmak gerekiyor. Evet eğer ChiaCoin kazımı ile ilgili herhangi kafanıza takılan böyle soru vesaire varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.